Cinsel terapinin tedavi ettiği, cinsel işlev bozuklukları nelerdir? Mesela bir tanesi işte vajinismus dedik. Bunların evet. genel isimleri ama daha çok ben sizin vereceğiniz psikolojik danışmanlıktakileri bilmek isterim seyircilerimizle. Aynen. Ki ona göre sizden randevu ve seansı alsınlar. Buyurun. Evet. Şimdi cinsel işlev bozukluklarını kapsayan tanımda vajinismus geliyor. Evet. Bunlar içerisinde onu takip eden disparonik dediğimiz evet. bayanlarla ağrılı birleşme tamam. rahatsızlıkları geliyor. Ee, işte erkek erken boşalma, evet. e, sertleşme problemi. Ee, bunlar bu şekilde devam ediyor. Devam ediyor. Fiziksel ee, yani. isteksizlik. Ee, evet. Bunlar genel sorunlar. Bunlar. Genel yani sorunlar. Çalıştığımız bunlar. ve evet. bizi dediğimiz gibi daha çok erken boşalma ve vaginismus gibi, dispareunu gibi. Hani evet. Hani bunlar bizim yüzümüzü güldüren bir rahatsızlık. Yani. Yani tedaviye çabuk kasır, cevap veriyor. Evet. hızlı cevap veriyor. Ve Aslında bunu, çözümsüz gözüküyor. Evet. evet. Çok insana tabii, tabii. E, hiç. E, Birliktelik yaşayamayacak veya ben Tabii. hiç affedersiniz cinsellikten zevk alamayacağım. Evet. Hiç işte rahatlayamayacağım veya rahatlatamayacağım gibi. Hani affedersiniz yani orgazm olma veya orgazm olmasına yardımcı olma gibi tüm fonksiyonlarda başarı oranlarımız çok yüksek. Çok yüksek. Aslında sorun çok yüz düşüklüğüne... İşte ne bileyim boşanmalara sebep oluyor veya ağlamalara neden oluyor gibi gözükse de aslında sizin gibi uzmanlar onu geldiğinde hani bir ölümü bekleyen hasta gibi durmak yerine hiç evet. vakit kaybetmeden değil mi bir Tabii. profesyonel yardım.